Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bu ERC721 NFT e, kontratını Optimism üzerinde Anker e, kullanarak oluşturmaya bakacağız. Ben bunu denedim. E, oldu. Ama işte olma sırasında bir sürü hata aldım. Bu hatalardan bahsederim. Onları da alabiliriz. E, bir şansımı deneyeceğim. En son şöyle bir şey oluyor. Bizim testnet'teki Bakalım hemen cüzdanı bağlayalım. Şöyle bir NFT'leri oluşturmuştum kontratla. Şimdi burada birçok şey var. Yani bu videoyu izlerken hani bilmiyorsanız birçok şey öğreneceksiniz. Buradan başlamıyorum. Şuradan başlayalım. Bu Enkır'ın dokümentasyonu, şurada videolu hali. Bunları da bakın. İlk önce ERC721'i tanımlıyor. Diyor ki ERC721 e, ikame edilemez jetondur, yani benzersizdir. Burada da şöyle işte ERC20'de standart bir şey var. ERC721 kendine has yapısı olan bir şey diyor. E, biz burada e, ne kullanıyoruz? Hı. Bir pardon. Birincisi optimizm kovan kullanıyoruz. Şimdi Ethereum'da kovan diye bir testnet var. Bu Metamask'ı kurduğunuzda testnetler arasında gelir. Yani şurada testnetleri göster derseniz aşağıda kovan testa diye gelir. Bunun dışında bu optimizmin e, kovan testa var. Tam, peki optimizm ne? Optimizm bir e, ikinci katman çözümü. Yani Ethereum'un bildiğiniz ölçeklendirme sorunlarına karşı ikinci katman kullanarak bu sorunu çözmeye çalışan platformlardan biri roluplarla çözüyor. İşte optimistik rolup falan var. Oralar biraz ayrı konular. Onlara girmeyeceğim ama bakabilirsiniz roluplarla çözüyorum. Biz burada optimizm kovan Testnet üzerinde bir akıllı kontrat çalıştıracağız. Bu akıllı kontratı çalıştırırsak kendi Hardhat kullanacağız. İşte Ethereum geliştirme araçları var. Bunlar Hardhat var. İşte Remix'i kullanabiliyorsunuz, Truffle'ı kullanabiliyorsunuz. Burada Hardhat var. Ve Pinata'yı kullanıyoruz. Pinata da şu, Pinata bakın, bulut ama IPFS dediğimiz dağıtık dosyalama sistemine yüklüyor dosyaları. Burada sign up deyince, hatta login logedim burada ben giriş yaptım github hesabınıza bağlanıyorsunuz github hesabınıza bağlanıp upload ediyorsunuz bakın burada dosyalar var zaten bir şimdi upload edeceğiz oraya kadar gelebilirsek burada gördük bu kuyu oksik dedikleri şey de bir NFT marketplace şöyle göstereyim yalnız bakın böyle biz bunun testnetini kullanacağız. Testneti için de testnet nokta e giriyoruz. Burada da metamask cüzdanımızla bağlanıyoruz. Şimdi tabii yolun başında şunu bahsettim. Yolun başında metamask kurmanız gerekiyor. Bunu artık hani basit bir şey. Google Chrome'dan girip Google Chrome eklentisi olarak kuruyorsunuz. 12 kelimeli e, şeyi kaybetmemeniz lazım. Şifrenizi. Biz bir tane daha <gülüyor> Hesap oluşturalım. Hesap adı ne olsun? Anchor koyalım yani. Tamam oluşturduk. Şimdi <gülüyor> bu MetaMask kurunca Ethereum'un bütün e, şeyleri gelmiyor. Pardon yani list, Ether, Ethereum ile uyumlu ağların hepsi gelmiyor. Ethereum ana geliyor. İşte bir de şu test dağları geliyor. Biz burada bir de buna optimistik şeyi eklememiz gerekiyor. Optimist tam adına bakayım da bir daha. Optimizm kovan test neti eklememiz gerekiyor. Ona dikkat edin. Mesela ilk karıştırdığım şey oydu. Buraya gelip burada kovan yazınca iki tane çıkıyor. meta testnetleri kapatmış. Kovan yazınca iki tane çıkıyor. Bu değil. Bu bizim klasik Ethereum kovanı. Biz şunu ekleyeceğiz. Optimism kovan. Connect dediğimizde, add to metamask dediğimizde. Şimdi burada bunu direkt böyle ekleyebiliriz. Şu zoom'un şeylerini çekiyorum bir yandan. Burada şey yapacağım. Hmm. A değiştir ha zaten yüklediğim için diyor burada e, RPC diye bir şey var burada sorgu yaptığımız şey Hani kareye bağladık tamam bakın bunu yüklüyoruz ya aslında yüklerken şuradaki detayları bize veriyor biz bunun yerine anchor'ın kendi RPC adresini de kullanabiliyoruz bakın şunu RPC anchor optimism mi bu şu değil de test.net olduğu için şunu testneti kullanabiliyoruz. O zaman anchor e, istek yapıyoruz. Bakın buradaki gördüğünüz şekilde de gör e, farklı yerden var. Optimizm bu şekilde çalışıyor. Önemli değil. Şu an o kovan optimizmi kullandık. Bağladık. Sonra biliyorsunuz bütün testnetlerde bir test jetonu almanız gerekiyor. Testnet'te çalışacağımız için diğer türlü de ana jetondan almanız gerekiyor. Kripto para dediğim şey bu zaten yani. Bu jetonlar. Şimdi testnet'e, her bir testnet'in bir musluğu var. Bu optimizmin de böyle bir musluğu var. Optimismfosets.xyz diye giriyoruz. Bakın şu an bizim sıfır var. Claim diyoruz. Şimdi e, unutmadan burada e, GitHub'la bağlantı yapıyoruz. Bakın ben GitHub'la giriş yapmışım. Gördünüz mü? GitHub adresinde giriş yapmışım. Siz de burada GitHub adresinize giriş yaparsınız. Az önce bir yerde ben GitHub dedim. Orada GitHub olmayabilir. bu e, GitHub'ı burada kullanıyoruz. Şimdi buraya bir istek yolladım. Bakın bir tane test e, token'ım geldi. Tamam. Şimdi geliyoruz, arka planda çalışacağız. Ha bence remixte çalışmak daha güzel ama bu dokümentasyon buraya vermiş. İşte React Native, e, Node.js kullanacağız. Şimdi burada e, VS Code kullanıyoruz, Visual Studio Code. İlk olarak <gülüyor> burada bir tane direkt kapatıp açalım da daha rahat bir eskoda çalıştıralım terminal diyelim yeni terminal diyelim önce en çalıştıracağız Ama burada bir kontrol edeyim de, önce şeyi oluşturuyorduk diye bir eksik var mı? Buraları geçtik, buraları da geçtik, buraları da geçtik. Bu, bunu da geçtik, buraları da geçtik. Bakayım. Ben de böyle hatırlıyorum. daha. Şimdi önce bir tane klasör oluşturmamız lazım tabii. <gülüyor> Burada mesela make Biz de make diyelim. Optimism NFT desek. İyi değil, optimism NFT. Sonra kod diyoruz. Mesela ilk hatayı burada almıştım. Bu kod deyince bir hata veriyordu Mac'te. Onu da e, bu e, internetteki e, çözümle düzelttim. Nedir çözümde? İşte yine bu terminalden bir tane varsayılan değişken ekliyorsunuz. O şekilde çözülüyor. Şimdi burada Optimism NFT'ye girdik. Gördüğünüz gibi geldi. İçi boş. Şimdi... Buradan sonra devam edelim. Dökümantasyona. Ampyaminet diyelim. Bunları Enter diyoruz. Bunlar da isim. Çok önemli değil. Yani oluşturalım şimdilik. Bakın bir paket, bir package geldi. Sonra bu e, ortam değişkenleri için Dotermoy kuruyoruz. Doterm. Gördüğünüz gibi bunlar geldi. Sonra Hearted kuracağız. Bakalım. Burada da hata vermiştim. Burada da ne hata verdi? not Node.js'in belli bir versiyonuyla uyumlu çalışıyor. En son versiyonu da tam stable değildi. Ben de onu çözmek için Hearted'in sitesinden bunu yüklemiştim. Şimdi bakalım ne hata düzelecek mi? Ha bir de şu hatayı verdim. Gerçi o bir sonraki adımda şimdi söylemeyeyim. Bunu bir bitirsin. Yani karşılaştığım hataların hepsinin çözümü vardı ama bunlar biraz daha yeni konular olduğu için bayağı zorlandım. Tamam. Tamam. Tamam. Şimdi hardhead'e mesela burada bu sorun olmadı. Burada sorun oldu muştu. Sorun olunca şey yaptım. Bütün hardhead.configs.js dosyalarını sildim. Excel'deki. Bir saniye sonra tekrar yaptım. Şu hardhead.configs.js'i oluşturacağız. Bakın diyor ki burada bunu oluşturmanız gerekiyor. Bunları içermesi gerekiyor. Şimdi biz burada bunu oluşturalım. Oluşturduk. Dosyamızı. Şimdi kontrat ve script dosyalarını bize oluşturuyor. Sonra bunların içerisini dolduracağız. Dikkat ederseniz ilk önce Metamask'ta bir şeyler yaptık. Daha sonra bu tarafa geldik. İkisini birbirine bağlayacağız. Şu ee, eteryum kütüphanesine şu ana kadar bir sorun yok gözüküyor. Tamam. Arsettin upgrade'lerini kuralım. Şimdi burada bir tane dosya oluşturuyoruz. Nokta env diyoruz. Bunun içerisine private key'imizi gireceğiz. Ha. Zaten bu şekilde bağlıyoruz. Yani your private key diyor ya. Your private key'i de şuradan alıyoruz. Geliyoruz metamask'a. Bunu zaten bunun için oluşturdum. Şurada hesap, hesap bilgileri Özel anahtarı dışarı aktar. Buradaki şifremizi giriyoruz. Ve bu anahtarı veriyor. E eğitimden sonra sileceğim bu cüstanı. Biz getiriyoruz. Bunu şuraya yapıştırıyoruz. Bunu tırnak içerisinde miydi? Değildi diye hatırlamam. Bir kontrol edeyim. Gerçi bu göstermez muhtemelen. buradan alabilirsiniz. Göstermiyor. Tırnak içinde değil diye hatırlıyor. Tamam. Ee, devam edelim şimdi. harited config ayarlarını yapmadan önce diyor. Eğer direkt anka kullanmak istiyorsanız işte şuradaki adresi az önce söyledim ya buradan test net seçip kopyalayın. Yani şimdi devam ediyoruz. Bu kovanı da kullanabiliriz. Diğerini de kullanabiliriz. Kovanı kullanalım. Gelelim harited config'imize. Bunu siliyoruz. Bunu yapıştırıyoruz. Burada ne var? İşte kullanacağımız da versiyonu falan Sonra geleneğen Open Zeppelin'den kontratları çekeceğiz. Open Zeppelin neydi? Bu e, ERC20, ERC700, e, Kaç? unuttum, 1155, 721, 721, değil mi? Ha, 721 tarzı kontratlarla ilgili hazır şeyler var, böyle şablonlar var. Open Zeppelin zaten wizard nokta Bunları online kullanıyoruz. Burada da Open Zeppelin'i e, içeriye kurduk. Kontratları. Bakın burada notlar geldi. Ethereum'i kurduğumuz için. Böyle geçelim. Şimdi diyor ki bir tane Kitty Monster diye bir akıllı kontrat oluştur. Bunu nerede oluşturuyoruz? Kontratların içerisinde oluşturuyoruz. Kitty Monster diye bir diyor. Bunun içerisine bunu yüklüyor. Burada ne var? İşte solidity versiyonu. Burada Open Zeppelin'den bazı kontratları aktarıyoruz. İşte sahip olabilme gibi. Burada ERC 721in ismi ne olacak? Sembolü ne olacak? Mint fonksiyonu önemli. Bakın bunları yapıp kontratı doğruladıktan sonra Explorer'dan çalıştırıyoruz. Yani bu Mint fonksiyonunu orada kullanıyoruz. Burada copy yok mu ya? Ben sonra Element metodunu kullanmış. Zaten buradaki şeyleri, e, fonksiyonları falan en iyi nerede görüyorsunuz? Explore bunu yükleyip düzgün bir şekilde çalıştırdı, doğruladıktan sonra görüyorsunuz. Şimdi bunu compile edeceğiz. Biliyorsunuz iki işlem var. Bir compile, compile yani derleme. Bir de deploy, yani blok zinciri ağına yayma. Tamam diyor, compile ettim, sıkıntısız. Write the deploy script. Şimdi diyor ki, bunu deploy edeceğiz ya. Yani. Bu deploy etme esnasında, script sene içerisinde bir dosya oluşturur. Display nokta js dedim Şöyle buna da böyle bir kod yaz. Adresi kahm işte oradaki değişken değişkende bu kiti monsterın display kiti monsterda işte monster dosyasından gelen. <gülüyor> Evet, sürekli açıyorum. Kusura bakmayın. Kapatalım. Tamam. Şimdi diyor ki artık bunu çalıştıralım. NAPX hardat run şu JS script'ini çalıştır. Network olarak da kovanı seç diyor. tut Kontrat A'da yayınlandı bu. Tamam bu da güzel. A kontrol edelim mi? Yayınlanmışım gerçekten. Ben burada ne hata yaptım? Hemen söyleyeyim size. Kovan Explorer deyip yanlış şeye girdim. Oysa ki biz nereye gireceğiz? Optimism. Kovan Ben de A'da yayınlanmadı sandım. Allah Allah diyorum falan. Evet gördüğünüz gibi 28 saniye önce kontratı oluşturmuşuz. Şimdi biz ne yaptık? Metamask'ta bir cüzdan oluşturduk. Ona test token aldık ama arka planda terminalden bir şeyler yapıyoruz. Bilgisayarımızda. İkisini nerede bağladık? Unutmayın. Private key'i e girdik. Environment kısmına. İyi güzel kontrat ürettin. Bu kontrat ama hani doğrulanmış bir kontrat değil şu anda. Burada hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi verify yapalım şimdi kontratı. Bizim e, bu Solidity Single File e, 0.8.1 kullanıyoruz. Ve lisansımız MIT. E, continue diyoruz. Tamam güzel buraya yazacağız. Ama burada bir sıkıntı var. Biz burada Open kütüphanelerini kullandık. Dolayısıyla bir yerle bağımlı çalışıyor bilgisayarımız da. E, o buraya yüklersek, o zaman ne olacak? O tek dosya olarak o kütüphanelere yüklemiyoruz. Peki ne yapıyoruz? Flatten diye bir şey var. Yani bunu düzleştiriyor tabiri caizse. Flatten yapıyoruz bu dosyayı. Bize yeni bir dosya oluşturuyor. Flatten not sol diye, yani biz oraya öyle diyoruz. Düzleştirle diyebiliriz. Düzleştir diye. Biz işte dosyasını alıyoruz. Hata var. Bir bakalım da. Ben belki bir şey tuşa basmışımdır. Neredeyiz? Explorer'a girdik. Evet. şurada tamam. bakalım ha burada bir hata vardı Dur, onu da göstereyim Bakayım yine verecek mi? %99 verecek <gülüyor> evet şöyle bir hata oluyor hemen onu da düzeltelim yani bu tutorial'da da var tamam Burada şu şey var ya. Yepna yakısı. Neyse. Biz şu lisans var ya bunun silmemiz gerekiyor. Yani bir tane kalması gerekiyor. Sürekli aynı lisansın geçmesine rahatsız oluyor. Yani bunu bir kere belirtmeniz gerekiyor diyor. Buradan oysa ki 12 tane falan var. Şimdi bunları bir temizleyelim. Sadece bir tane kalması lazım. Video uzuyor ama emin olun... İlk başta çok daha uzun sürdü. Bunları sorunsuz yapmam. Nasıl olsa bundan sonra da bir tane kiralık NFT olayını anlatacağım. Bu da ayrı bir ERC standartı. NFT'leri kiralıyorsunuz. Niye kiralıyorsunuz? İşte bu Metaverse konseptlerinde gayrimenkuller var ya, onlar belli bir gelir getiriyor falan. Onların kiralanması süreçleri olacak. Orada aslında biz anlıyoruz ki NFT meselesi kripto paradan çok daha farklı bir şeymiş. Biraz lastırtası yaptık. Şimdi evet. start olur. Yeniden başlayalım. Parabol. Hı, hmm. oldu mu? Oldu. Tamam. Ee, olay bu yani. Kontratımıza giriyoruz arkadaşlar. Artık kontratımızda bakın, burada right contract kısmına gelince, biz buradaki içerideki fonksiyonları çalıştırabiliyoruz. Mint, işte sahiplikle ilgili. Safe transfer from, transfer from diye şeyler var, fonksiyonlar. Şimdi bunları yaptık, bunları da yaptık. Hmm. Geldik bu şey kısmına, NFT'yi üretme, mintleme kısmına. Burada biz Tabii ne dedik? Pinata'yı kullanıyoruz. Pinata hesabına ile giriş yapılıyor? Şimdi? Ha, bak ben hatırladım. Pardon. Pinata hesabına normal üyelikle giriş yapılıyor. Ama şöyle bir hatası var bunun da. Yani büyük harf, küçük harf falan kullanıyorsunuz. Yine diyor ki şifre olmuyor. Sorun çıkarabiliyor. Orada ben şey yaptım. Generate password var ya bu internette güçlü parola oluşturuyor. Öyle bir güçlü parola oluşturdum onu so koydum. Hani aklınızda olsun, bir hata alabilirsiniz. Şimdi buraya bir tane NFT yükleyeceğiz. Yine böyle şey yapacağız. Hmm. Bir dakika üstü diyelim. Anchor'a yükleyelim. Yine böyle hani böyle kola makinasının arkasıyla önünü bağlar gibi düşün. Burada bir şey yapacağız. öbür tarafa bağlayacağız. Bakın bir de JSON oluşturacağız. Şimdi Anchor geldi. Şurada Anchor'ın bağlantı adresini kopyalayalım. Bu bağlantı adresi dediğimizde gateway pinata cloud diye başlayan ve sonra da şu CI'de dedikleri şey. Sonra ne yapacağız? Kontrol edeyim. Hı, tamam. Tamam. Diyor ki bir tane monster metadata diye bir JSON oluşturuyor. Monster meta data yok. Monster meta nokta JSON. Nerede oluşturuyoruz bunu? Ana klasörde diyor. Bunu yapıştırın diyor. Tabi burada bizim NFT ile ilgili özellikler var arkadaşlar. Bunları değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi değiştirmiyorum. Çok vakit kaybolmasını Burada pardon. Zoom araya giriyor. Şunu kopyalamıştık ya onu bir daha alalım. Sonra burada QM ile başlıyor. Gene QM başlıyor. Başka bir E3A diyor. Biz de UZZ diye bir şey değişti. Burada diyor. yani özellikler falan bunları bekleyebiliyorsunuz. Hatırlarsanız bu OpenC'de falan attributes özellikler kısmı var. Bunu yükledik. Tamam. Şimdi. Biz kendi e, dosyamızla da değiştik. Hmm. Tamam. Şimdi biz bu JSON'ı da IPFS'e yüklüyoruz. Çünkü aslında NFT dediğimiz şey bir resim değil. O resimle ilgili detaylar da var. İşte bunda şu özellik var, bunun açıklaması bu. Hepsi bir NFT. İçerisinde bir tane görsel var. Artık Monster Metadata, Monster Meta JSON oldu. Yani bunu Monster Meta JSON demeye de gerek yok. Da. Yani NFT JSON'da deriz. Şimdi bunu da IPFS'e yükleyeceğiz. Gelelim. Upload diyoruz. File diyoruz. Select file. Buradan şöyle yapalım. Monster, meta Jason. Tamam. alalım <Gülüyor> Ben yine tutayım bu Mac zorluyor beni. Şimdi ne oldu? Resmi aldık, IPFS'e yükledik. O resmin de içinde olunduğu resmin dosyasını alıp IPFS'e yükledik. Tamam, güzel. Artık bu IPFS'de e, gezegenler arası dosya sisteminde yani öyle geçiyor. Sonra bunu artık üretmemiz lazım. Yani bu içerisinde çeşitli bilgiler olan NFT'yi Mintlememiz lazım. Peki nasıl midleyeceğiz? Bunun için de az önce aslında gittiğimiz yer vardı ya şu kontrata geldik. Explorer'da. <gülüyor> önce connect to ve püçülüyoruz. Biz metamask adresimize bağlıyoruz. Bağladı. Doğru adres. Bir bakayım da 0x. Yani yanlış olsa da şey değil de. Bak buradan bunu seçmem lazım. 0 x mi? Ha bağlanmıyor. Niye bağlanmıyor? Orada şöyle bir hikaye vardır muhtemelen. Evet. Bakın aklınızda olsun. Bunu da bayağı bir zamanda uğraşıp bulmuştuk. Şurada üç noktaya gidip bir şey otomatik bağlanıyorsa bu tamam mı? O üç noktaya basıyorsunuz Metamask'ta. Bağlı sitelerden onu kaldırıyorsunuz. Şimdi bir daha deneyeceğim. Gitti aynı aynısına bağlandı değil mi? Of of. Ya yani burada da üretiriz de üretemeyiz ama gerçi çünkü bu kontrat ona bağlı değil. Deneyelim ama ha sonunda kaldır. Şimdi bu enkra bağlanacağız. Burada da bir gecikme var. Gelmiyor gibi gözüküyor, geliyor aslında. Yani bak, gelmemiş. <gülüyor> aslında geliyor da. Ha, geldi şimdi yani beni bozmayın. Mint NFT diyoruz. Tamam. Hangi adrese bu NFT'yi üreteceksiniz? Bir de üreteceğiniz NFT'ne bakın. Şurada STPS'yi siliyoruz. Gateway diye başlıyor. Şu bizim JSON dosyamız. İçerisinde resimde var, özelliklerde var falan filan. Biz bunu kendi adresimizde üretebiliriz. Yani her yer üretebilirse, şimdi kolay olsun diye kendi adresimiz üretiyoruz? Rahat diyelim bunu onaylayalım. Zaten yine gösterdim. Transaction'ımıza bakalım. Burada da diyor ki biraz bekleyin, biraz sonra gelir diyor. Şu an yükleniyor. Bekleyelim. NFT'yi de mintledik bu adrese fonksiyonu kullanarak. Bakın, Monster. Sonra bu mintlediğimiz NFT'yi göreceğiz. Bütün aslında NFT marketlerde görebiliriz. Optimism'in testneti e uyumlu olan. Biz onun şu anda bu Quick Top, yani Quick Sotik de görebiliyoruz. Burası değil. Şimdi bu benim önceki bağlandığımda. buradan çıkalım. Connect diyelim, Meta maskeleyelim, gidip otomatik bağlanır, değil mi? Bağlanmasın, bize bir sorsun. Bakalım. Tamam. Bağlanıyor yine. Biz bunu kaldıracağız. Pardon. O Bu aslında buraya bağlanmıyor ama ha, bunun şeyi, bir dakika. Bu yaşam merkezine geliyoruz, bağlı siteler diyoruz, görüyor musunuz? Bağlantıyı kes diyoruz, geri dönüyoruz, en geliyoruz, tamam. Şimdi olur herhalde diye olmuyor deyince, Metamask deyince bize bir soracak. Biz de en kırk diyeceğiz. Tamam. Geldik. Burada profil resmim yok. Bakın bir tane üretmişim. Kitty Monster. Burada bizim resim yok diyor. Hata mı yaptık? Bir bakayım. Şey olmuş olabilir. Hata o. W, -W kısmında. Bunu kestik Şurada, burada S koyuyoruz. Aslında bir hata yok gibi. Peki. İşte hata çıkabiliyor. Bir sürü hata çıkmıştı. Onların hiçbiri çıkmadı. Şimdi bu çıktı. Belki de Sonra gelecek ama şu an bize göster. Olsun. Biz bir, bir daha deneyelim. Şey, sorun olsa olsa nerede olur? Şurada olur. Ne gidelim. Inleyelim. Şimdi önce resmimizi kontrol edelim. Burada gelmiyor. File diyelim. Bir dakika. pinataya metamask bağlıyorum. Yok. Yok. İyi bir şeylerimi engelliyor. Pinata'nın sitesinde bir sıkıntı oldu galiba. IPFS'de de bazen sıkıntı oluyor ya. Yani, yani bak, Belki de oradan sekemedi. Çünkü sorunsuz yapmışız. Adrese de üretmiş. Sadece içindeki görseli göstermiyor. Acaba buradaki sitedeki sorundan dolayı mı göstermiyor? No image. Bu im göstermediği için. Şimdi ben bunu bir daha yükleyeyim. Bir de kontrol edeyim. Burada sıkıntı var. Yükledim. Aynı resim diyelim. Şöyle bir kontrol edelim çalışıyor mu? Bir de bu json dosyasının içerisinde stps olacak. Ha? Doğru yazmışız. Burada sanki bir sorun var gibi ama olsun biz işimizi tam yapalım. Şimdi buradan Bizim yüklediğimiz yasemle aynı mı? Bir bakalım. QMUZSC. Tamam. Burada bir sorun yok gibi. Türkçe karakter de kullanmadım. Bir şey bozacak falan. Bazen biliyorsunuz Türkçe karakter. Türkçe Bir şey bozuyor. Tamam. Tamam. Yani bunu kullanarak cezir dosyası oluşturuyoruz. Cezir dosyasını. Ah belki şöyle bir şey var. Bu tamam, monster metajist diyelim. Tamam öyle diyelim. Şimdiyim ama orada bir. Şey demiş. Muhtemelen burada bir sorun oldu. Hmm, şimdi gösterdim. Bakalım... De şunu deneyelim. Şuraya da fotoğraf yükleyelim. Kavramış bir dakika. Bu geliyor. Burada sıkıntı yok. Piyano'nun bu bunu yaptığı için aynı dosyayı yani yüklemiyor muhtemelen deneyelim. Kontrol edeyim ama bir hata yok gibi me geliyor. Hatta mesela burada NFT Metadata demiş, orada Monster demiş ve alakası yok orada. Dosyayı kullanarak yüklemiş. Biz de yükledik. Write contract bağladık. Adresi ürettik. three eight way not Şurası gelsin, bir deneyeceğim de. Sitede sorum var. Tek e, IP, IPFS yeri burada değil aslında. Pinata'nın dışında da IPFS yükleme siteleri var ama en çok Pinata'lı kullanılıyor. Bunu da bugün böyle yapacağı tuttu ya. Sabah yapmadı işte yükledik. Biz doğru mu girmişsiz? 7PSTB Şöyle yapalım Deneyelim Burada sorun var mı? Diğer NFT'ye mitlemeye çalışalım Bakalım burada sorun olmuyor mu? Her şey yavaş yavaş bugün şansa akşam, sabah daha hızlıydım. Bu kontrattan yapılan işler bakın Mint, NFT, Mint, NFT bunlar gözüküyor. İki üretilmiş ardından bunlar yapılmış. Buradaki işlemlerin aynısını farklı blok zincirlerde de yapabilirsiniz. Yani biz burada Hardhat testnet kullanımı, Hardhat kullanımı, sonra OpenZeppelin kullanımı, başka işte IPFS kullanımı bunları gördük hepsini. Sadece şu an IPFS'te bir sorun var bulutta. Ondan dolayı bakın buralar da açılmıyor. Şimdi bir sorunumuz var. Sonra deneyeceğim. Burada da resim gelmedi yine. Yani muhtemelen resimde şey kaynaklı bir sorun var. Bulut kaynaklı bir sorun var. Burada alamıyor. Ama buradaki bütün adımları bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Yine ben hatayı bulursam onu yazarım. E, sebebini.